Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle görmüş olduğunuz üzere Team Fortress 2 Upward haritasında Spy gameplay izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar e, klasik setimizi aldık. LG, Kuna'yı Distringer yani kısıtlık kopya. Bunun için e, ilk önce kılık değiştirmemiz lazım. Kılık değiştirdim. evet. Ben zaten bir spy'ım. Benim spy olduğumuz zamanlar. Karşı takımını itemiyor Herhalde takım güzel savunuyor. Evet, şimdi buraya geldik. İki tane metal birimle yapışmış. Evet, biri beni iyileştiriyor. Şimdi, biri beni vurdu Burada en önemli taktik, sniper alıyoruz. Birini çıkartır inşallah. Kendi büyüdüğünü evet, Sniper aldık. Evet, Sniperları. Ona medyemize yardım etmesi lazım, medyemize yardım etmiş lazım. Teşekkür ederim. Evet, karşı takım bize genelde vurmazlar burada. Evet, telefonumuzun akısından yaklaştık, bu sapladık. Evet, karşı takım şu an benden biraz şüphelenmiş olabilir. Onun için biraz buranın sakinleşmesini beklememiz lazım. Oha! yaptı iki defa step attık olabilir böyle şeyler ilk günah olmaz bu arada Arkadaşlar bu benim ilk Team Fortress videom YouTube'da içerik üreticileri bayağı azalmış Bazı sorunlardan dolayı kendi sorunları olsun oyun sorunları olsun bunlar zaten oyun sonunda oyun sorunları konuşmayı unuttum. oyun sonları belli arkadaşlar nedir oyunda çok bot var aşırı derecede çok oyun soğukuyor herhalde bize bu el denk gelmedi ama genelde o, o snaper oynayanlar yüzde 95i souyor of ama va yanlışnız adam götüme girdiimiz <gülüyor> evet, devam edelim Sniper oynayan %90'ı bot arkadaşlar ve şu an bir de heavy bot Scott bot ortaya çıktı yani bu da insanlar oyundan soğutuyor Valla da bu oyuna hiç değer vermediği için Eee İnceleme gelmiyor ve bu botlar kalmaya devam edecek bu oyunlardan ilgili inceleme gelmezse Halbuki bu oyunun kitlesi çok ama çok yani yüksek yeterli ilgiyi görse yani değer verilse Bu halde olmayabilirdi Çünkü yani çok nedense güzel bu oyunu ya Böylece de zaten ama tabii ki de val güncelleme getirmiyor. İnsanlar kendi kendine Facebook oyuncularda oynamaya çalışsa da ve bu her zaman insanlar da işte belli sıkıntılar var. Ee, Orada oyuncularda ya sizden çok üstün ya da çok düşük olduğu için bunun da bir ortak yok. Zaten oyunda düzgün bir eşleştirme sistemi dahi yok. İnşallah ileride bu oyunu iyi bir şirket alır da yani hak ettiği değeri görür. Burada önemli olan mavi sensiz ve deep triggeriniz varsa kendi yani kendi takımımız halinde çıkmak çünkü bu şekildesi öldürdüklerinde evet şuan buradan kaçamadık evet Şu şuan e, pay olalım ve buradan çıkalım evet görme görme görme, görme. bak bak bak oh. bak anca böyle çıkabilir buradan evet bunlar gelimi çok belli etti Gördüm. şey Ya bu payrolarda da öyle bir kim var ki ya burada yapacak bir şey yok ya takım arkadaşlarınız biraz ya Afedersin beynini kullanmayı unutunca çok böyle olur normal bir şey yani takım arkadaşlarınızın beynini kullanması lazım Takım var arkadaşlar. Evet burada engineer var mı diye baktık, engineer yok. Evet ben yat, o. Bunları aldık. 3 etti. Aslında Evet. 3 killimiz var ki temizimden. Bizi şu an hala görmediler. Takıma bir faydası olmuş. Evet. Pyro'nun yana gitmeyi çok isterdi. Ona Melis beni o Melikleri rahatlatmaz rahat, rahat. oyun için biz buradan uzaklaşalım ee, Bu oyunda çok Melik olduğu için Melik klona girdim Buradan ölmüş insanları çıkarabiliriz mesela o movie gibi Evet, iz yapın batan İki, iki daha etli Raveleri <gülüyor> e, öldürmesini sadece gerçek Spy Min'ler bilir Çok Ravel ya <gülüyor> Anlatamam, yaşamış Şuan burdan gittim. Hala engineer'ları yok. Bak ya bak. Bütün şey. Ha ses duydu. Evet ses duydu o. Burda artık hiçbir Allah Allah. Gördü. Gördüler. Gördüler. Gördüler. gördüler, gördüler. Burada saklamışlar. Oyha. Oh. Adamdaki yine bak ya. Ya. Bok Adam kör çıktım Adam kör çıktım Hadi seni ooo oh, bak bak bak Hop oh, buradan geçtik oh. Bunu nasıl alırız? Düşerde Bunu Biraz burada beklersem ben alayım durun şöyle burada. Böyle corner'a da çaktık mı? Çok güzel bir iş. Evet, bakın gördüğünüz üzere T ile geldi. Bir de yani T. Evet. Ooo, klas klas klas. Paydolardan uzak durun arkadaşlar. Şöyle sana da duram. O, ana urama ediliriz gelmedi öyle adam intikamını alar halde oldu bak bak pyro ya o adam öyle böyle böyle böyle canıyorlar üstte e, işte, hayal bir kurca hmm, o ölmedi bu arada bitkin bir adam bu da bir yerde dörtte iki kadar kabre Kızı şu an gördü ama Evet, sen şöyle gel, yak bak orada, buradan şöyle geçebilirim bence. Gördüyse... Bizi <gülüyor> burada atlıyor Evet, güzel oldu. Tam güzel Şimdi burada bekliyorum. Yani şimdi falan da. Gidemez adam ya Elime silahla geliyor yani Hayır Sky değil yani görmedi yandan Bak bak Başka Spy oldu mu Oyun tadı kalmıyor ya Bu oyunda başka Spy Ben buradan kılım bozuk istem. Adam benim sözüm bize hizıradası. Oha ama kilitin de şeyini vurdu adam be. Şu an engin kullandayız ya bize bize ne? Biz <gülüyor> oh burada oh, oh, oh. adam uyacağı zaman döndü sende hayır o engine evet, o engine veri alır o engine veri şu an ölü o o o o evet ben oh, oh, oh. evet, evet an o engine ay ay ay, ay güle, güle, güle, güle, güle. bak bak bak ben o ya ya bir... buraya ben, ben hayatta giremem ben buraya kontrol ederse bak bunu sağldıysa girebiliriz atlama atlama bunun nasıl alakları şuraya girersem ben bunu aldım Gidemeydi evet. o Çok güzel boyu O payro ya Kanser olmam insansız ya Adam Kimden öyle bir kim şey. Ne olur ya Evet benim de burada. Tamam canavar. Burada Evet, burada da var kardeş. O'yu lazım. Oha, Lakın aşağıdan adamın face. De... Ayır. Adamlar bizim yanım içimize girecek yani tam masa. Evet. Tekrardan bir bakmaya girdim. Şu evet, an şu fire oyu artılayabilirsem artılayacağım. Tamam. Ahmudaljat. Al, Şimdi hedefimizi önümüze kestirdik, tespit ettik. Ben o son fiyi almam lazım direkt ben. Kuram da gören olmadı evet. Bunu aldık. Şu an bu da görevimizi tamamladı. Arkadaşlar az önce ufak bir aksaklık olduğu için e, videonun devamı eee oldu. Ben de yeni boyun oyun çekip sizi daha fazla uzatmak istemediğim için bugünlük bu kadar yani inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yapmanız gereken de zaten biliyorsunuz idilenmeye gerek yok. seviyorsunuz Kendinize iyi bakın.